Şimdi ev ortamında bu göstergeyi dağıtıp parçalamaya çalışacağız. Sizler için böyle bir alan hazırladım arkadaşlar ev ortamında yapabilmeniz için. Altını bir örtü sermeniz gerekiyor çünkü malzeme dağılmasın herhangi bir sağa solda kayıp yaşanmaması için gösterge parçalarında. O yüzden böyle bir örtü üzerinde çalışma yaparsanız sizler için daha iyi olur. Göstergemiz önümüzde arkadaşlar. Şurada iki tane vidası var ben bunları söktüm. Hemen söküm işlemlerini başlayarak videoya Başla. İlk olarak ön camını şöyle şurada tırnağı var iki tane bu tırna bastırdıktan sonra şöyle ön cam sökülüyor ön camın sökümü oldukça basit ondan sonraki işlemimiz şu olacak ben söktüm ama e, sizlere de tabi göstereceğim şimdi arkadaşlar şu arkalarında e, şurada üç tane şurada dört tane şurada üç tane şurada da üç tane e, vidalar mevcut. Vidaları da şuraya bıraktım. Bunlarda dikkat etmeniz gereken şunlar var arkadaşlar. Vidalar iki çeşit vida var. Sağ ve soldaki vida tipi bu arkadaşlar. Bu e, hararetle benzin müşürüne giden, e, benzini gösteren göstergemizin e, vidaları. Bunlar ise kadran, devir saatli kilometre saatinin vida tipleri. Bu iki vida tipine dikkat ederek yine tekrardan yerine takınız. Şimdi bu vidaların sökümünü yaptık. Artık e, bu tarafta işlemimiz kalıyor. Bunu nasıl sökeceğiz? Arkadaşlar şurada siyah girişleri var. Bunları tırnağınızla elinizle bastırarak dışarıya doğru attırdığınızda şu öndeki siyah bölüm çıkıyor. Şimdi şu şekilde açmanız gerekiyor göstergeler yere düşmemesi için. Bunları elimizle tırnaklarını bastırdıktan sonra üstteki siyah çerçeveyi bu şekilde elimize aldık. Şimdi burada temizlik işlemlerine başlayacağız artık. Burada biraz daha hassas olmanız gerekiyor gösterge açısından arkadaşlar. Gösterge bildiğiniz gibi maliyetli bir parça. Herhangi bir parçası sıkıntı olunca masraf açtırabilir. O yüzden dikkat etmenizi gerekiyor. Şöyle göstergeleri aldığınızda direkt yerinden çıkıyor. Arkadaki artık sabitleyici vidalarını söktüğümüz için şöyle yerlerinden çıkıyorlar. Bunları yerinden güzelce ayırdıktan sonra sizin bu arkadaki bu beyaz olan plastik parça içerisinde şu şekilde mesela kararmaların ışık bölgesindeki kararmaların yoğun olduğu bölgeleri temizlemeniz gerekiyor Aslında genel olarak benim gibi genel bir temizleyici de yapabilirsiniz ben bunun temizliğini yaptım ee, O yüzden bu plastik temizliğini fazla e, göstermeyeceğim bunu ıslak de temizleyebilirsiniz ee, Yine şu Şekilde e, Aksperox kullanarak da temizleyebilirsiniz Şimdi bunun temizlik işlemini göstermeyeceğim ama gösterge bölümündeki temizlik işlemlerini göstereceğim yine şu kapakları söküp kapakların altında temizleyebilirsiniz Arkadaşlar bu bölümün şu araları falan da temizleyebilirsiniz Bunu şu an temizliği basit olduğu için bunun temizlik işlemlerini göstermeyeceğim bizim millelerimizi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanmış olduğumuz ledler şimdi geldi kilometre temizliği, devir saati ve hararet e, ve benzin ibremizin temizlik işlemlerini nasıl yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu gösterge temizliğinde neden yapıyoruz bu temizlik işlemlerini onu da söyleyeyim. E, şimdi araç lambalarını değiştirdiğinizde ya da e, araç kadranına baktığınızda örnek veriyorum 100 ile 140 arası ışık şiddetinde azalma ya da 160 ile 180 arasında buralarda kararma görüyorsanız ya da farklı bir yer yerlerde aynı şekilde devir saatinde de olabilir bu farklı bir bölgede kararma görüyorsanız arkadaşlar bilin ki e, arka kısmında e, tozlanma var ve kararın var onu temizlemeniz gerekiyor bu yüzden bu gösterge temizlik işlemlerini yapmanızı tavsiye ederim yaptıktan sonraki fark zaten aşırı bir fark ortaya çıkıyor şimdi geldi temizlik işlemlerini nasıl yapacağız arkadaşlar elimizde ilk olarak devir saatini alarak başlayacağız Burada bizim devir saatinin kadran çubuğu var arkadaşlar. Bunu herhangi bir şekilde söküm işlemiyle yani çıkarma işlemleriyle uğraşmayınız. Çünkü ayarlaması oldukça zor. Ayarını yapamayabilirsiniz. Sıkıntılı bir süreç olur. O yüzden herhangi bunun sökümüyle falan bir işimiz olmayacak. İlk olarak şöyle arkasını çevirdiğimizde arkasından bahsedeceğim ışık olarak sizlere bahsedeceğim bir husus var. Bizim bu devir saati ya da diğer saatler nasıl aydınlatma yapıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada plastik şeffaf bir pike var Arkadaşlar bu aydınlatma bu kısma direkt geliyor şöyle ledin şurada olduğunu düşünün bu kısımdan aydınlatmayı alarak iç kısma komple şeffaf olduğu için aydınlatmayı ileterek kadranın aydınlatmasını sağlıyor yani şekilde gördüğünüz gibi burada mesela kesimler var. Burada kesimlerde bizim bu çubuğa gelen kesimler. Buradaki bölümdeki kirlenmeler yoğunsa mesela şu genelde dip kenarında oluyor ve bizim bu kadan çubuğu fazla aydınlatmıyor. Gerçi standartına da bir aydınlatma olmadığı için yani bu kadan çubuğunun altında. O yüzden ledim verdi. Bir tane led'in verdi. Işıkla aydınlatmaya çalışıyorlar. Bu süreçten dolayı arkadaşlar şimdi temizlik işlemlerini detaylı bir şekilde yapacağız. Bu bölümler nasıl temizlememiz gerekiyor onlara başlayalım. Bu bilgileri verdikten sonra. İyi bir temizlik için yapmamız gereken arkadaşlar şunlar. Elimizde bir tane şöyle bir fırça olması lazım temizlik işlemini yapmamız için. Bir tane de genel temizleyici kullanmanız lazım. Daha çabuk çıkarıyor. Oldukça da başarılı arkadaşlar. Yani Aksipelos e kullanabilirsiniz farklı genel temizleyiciler de kullanabilirsiniz. İlk olarak şimdi şöyle bir şey ee, bizim burada e, kadranın gösterge kağıdı var arkadaşlar şöyle bu da yine şeffaf yani sadece yazıların olduğu bölümler şeffaf yazıları iletebilmesi için. Bakın şöyle parmağımla it bunu bunun yukarı kalktığını görüyorsunuz genelde buralarda solukluk olursa e, ya kağıdın altında tozdan dolayı ya da işte bu etkilerin bu tarafı toz alabiliyor bu kenarlar toz alabiliyor. O yüzden arkadaşlar buralarda düşüklük olabiliyor. Yani temizliği titiz ve detaylı bir temizlik yapmadığınız sürece başarılı olamayabilirsiniz. O yüzden şimdi detaylı bir temizlik yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu devir saatine. Malzememiz bu. Bir de fön makinesine bir tane ihtiyacımız var ısıtıcı olarak. Çünkü kadranın ön tarafındaki bant yapışkanlı bir şekilde. Şöyle gösterebilirsem videodan. Bakın mesela şurada bir yapıştırıcısı var. Yapış... Kan bir şekilde. Bunları ısıtarak arkadaşlar ara kısmını açarak fırçamızın girebileceği şekilde bir temizlik işlemini başlatacağım. Ben daha önce temizliğini aslında yaptım. Kabaca ve yaptım. Abi şimdi daha detaylı hem sizlere de video göstermek için hem de sizler de çok istediğiniz için bu video gösterge temizliği nasıl oluyor diye sizler için tekrardan göstermek istedim yapamayan arkadaşlarımız için bir ön ayak fikir olmuş olur. İşini kolaylaştırmış olur bu video sayesinde. Şimdi ısıtarak söküm işlemlerine başlıyoruz. Evet bir kısmen ısıttık. Bir bakalım. Ee, elimize şöyle bastırarak yavaş yavaş. Şuradaki bantın öndeki bizim göstergeyi saldığını görebiliyoruz mu? Evet. Saldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, yavaş yavaş o bantlardan ayırmaya çalışacağız ki e, bu ara kısımlara yani şu, ar şu alttaki ara kısımlara fırçamızın yetişmesi gerekiyor. Oralarında temizliğini yapmamız gerekiyor ki e, dört dörtlük bir temizlik işlemleri olsun. E, yarım yumalak kalmasın diye. Bu şekilde yine yavaş yavaş çekiyorum. Şu an mesela soğuduğunu hissettim. Gelmiyor. Isı uygulama işlemi yaptıktan sonra bu buradan çıkacak. Evet ısı uygulamasını yeterince yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın araları artık rahat bir şekilde açık. Bakın. Şimdi bu araların da fırçayla temizliğini yapmamız gerekiyor. Şimdi temizlik işlemlerine geçiyoruz. Nasıl yapmanız gerekiyor? Onları göstereceğim. Zaten ısıyı uyguladıktan sonra tekrardan bu yapıştırıcılar yerlerine geçecektir. O yüzden de herhangi bir yapışkan yapışır yapışmaz diye korkmayınız. Yapışkan oldukça yerine geçiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi temizlik işlemlerine geçeceğiz. Temizliği şöyle yapacağım arkadaşlar. Fırçaya uygulayacağım ilk olarak genel temizleyici. fırçaya uygulayarak yapacağız. Şöyle fırçayı yeterince genel temizleyici ile doldurduktan sonra öneklüyorum şimdi buranın alt kısmını açacağım herhangi bir şu karta sıvı temasında bulunmayın zaten yalnızda ısıtıcı var arkadaşlar bulunsanız da direkt temizlik işlemlerine başlayın şu şekilde kameranın açısına tam denk getirecek şekilde sizlere temizlik işlemleri nasıl yapıldığını göstermek istiyorum şu şekilde bakın ulaşabildiği kadar bakın kadranın iç kısımlarına ulaşıyor Burada kilometre saatin geldiği zaman dikkat edin ya da devir saatini şöyle e, yönünü çevirin o alt kısımdan temizlik işlemlerini yapın. Biraz hassas arkadaşlar mesela elinizden bu işler gelmiyorsa aslında bu işlerle yapmayabilirsiniz. Ama elinizden bu tarz işler gelip ve bu tarz işlemleri seviyorsanız da yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde. Aslında işlem basit fazla bir malzeme de ihtiyacımız yok. Şöyle temizledik. Tabi tam bitmedi. Yine gene alt zemin temizliğine devam edeceğiz. Şu arada çok önemli arkadaşlar. Şu Devir saatinin kazanç şubunun olduğu yer o arada çok önemli iletkenlik bazından üzerindeki zaten şu plastik PVC bir malzeme arkadaşlar şeffaf Sadece iletkenliği, bunun parlaklığını bu sağlıyor Daha sonra arka zeminin temizliğine geldik Yani aynı şekilde fırça ile temizlik işlemlerini yapacağız Şu karttan tutabilirsiniz. Şu aralara. Şurada ince ince teller var arkadaşlar. Buradaki bobine ait ince ince teller var. Fırçayı buraya vurup telleri koparttırmayın. Sadece dip kısmında çalışmaları gerçekleştirin. Şimdi lavavoda durulama işlemini yapacağız. Onun için şöyle ince bir su açtık. Bizim herhangi bir üstteki karta gelmeyecek şekilde temizlik işlemi olacak. Şöyle yavaş yavaş su temasında bulundurarak yani bu, Bunu bu kadar yapmanıza da gerekiyor. Sadece şu e, plastik kısmın temizliğini yapsanız da yeterli. PVC kısmın yani ön kadrının e, yapışkanlarını sökmenize de gerek yok. Yani fazla bu kadar detay yapamayan insanlar için. Ama yapmışken bu şekilde yaparsanız çok çok daha başarılı bir sonuç alırsınız. Onu söyleyeyim. Şimdi fön makinemizde durulama zamanı, kurutma zamanı bunun. Şimdi fön makinemizde kurutma zamanına geldi. Evet kurutma işlemini yaptık. Şimdi buralarda bu şekilde. E, su damlaları kalabiliyor arkadaşlar. Onun temizliğinde nasıl yapılması gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle devir saatini görebilirsiniz. Bu ön tarafı sökmek istemeyenler için arkadaşlar çünkü sökerken e, burada mesela devir saatinin gelebileceği nokta var. Bu ön kağıt döndüğü için yine bu siyah noktanın olduğu kısma denk getirmeniz gerekiyor. Yapıştırıcılar da şu şekilde tekrardan yerlerine yapıştı. Oldukça sağlam çıkmıyor. İsterseniz yenileyebilirsiniz tabii çift taraflı ile ya da Hafif ufak ufak e, yapıştırıcı dokunuşlarıyla yapıştırabilirsiniz. Kenarından, sağından, solundan. Ama herhangi bir sıkıntısı yok. Şu şekilde gösterebilirim. Şimdi bakın şurada hafif hafif su lekeleri var. Bunlar nasıl temizleniyor? Bunlar nasıl çıkıyor arkadaşlar? Ben bunları ıslak mendil ile temizlik işlemleri yapınca çıktığını fark etmiştim. E, diğer devir saati temizliğinde. Sizler de yine ıslak mendil ile şu şekilde temizliğini yaparak oradaki hafif hafif su lekelerini temizleyebilirsiniz. Bakın su lekeleri gitti. Şurası ıslak halen o yüzden duruyor. Böyle. Herhangi bir leke kalmadı şu anda. Devri saatimizin temizliğini yaptık. Şöyle şu diplere de olduğunca ulaştık. Kenar köşeleri buradaki yerlere alt zemin temizliğini de yaptık arkadaşlar. Bakın herhangi bir şekilde çıkmıyor. Yapıştırıcı tutmuş bunu. Evet bu tamam. Şimdi diğerlerinde aynı işlemleri uygulayacağım ve işlemimizi bitirip sonuçları ile birlikte sizlerle birlikte olacak. Evet sıra geldi toplama işlemleri arkadaşlar. Diğerlerinin de hepsinin temizlik işlemlerini yaptık. Şöyle görebilirsiniz. Pırıl pırıl oldu. Oldukça şeffaf bir görüntüye sahip oldu. Yani şekilde göstergemiz de öyle kilometre gösterge saatimiz. Bu şekilde mesela şurada su lekeleri var. En son arkadaşlar ıslak mendille bunların temizliğini yaptıktan sonra burası yine şöyle pürüzsüz bir yüzey alıyor. Şu bölümlerinde ufak ufak yağlama işlemlerini yaptım arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi kilometre saatini sıfırlama bölümü şu şekilde genelde şuradaki tırnakta kırılma yaşanıyor ve bunun değişimini de yapabilirsiniz. Eğer bu kilometre saatinin sıfırlaması çalışmıyorsa şu alt kademedeki. Sadece şu parçası satılıyor. Bu parçanın değişim işlemlerini yaparak da e, sorununuzu çözebilirsiniz. Bundan da bahsetmek istedim. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim kullandığımız ledleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde ledleri görebiliyorsanız. Tam üzerinde ona 14 tane çift var. Oldukça güçlü bir ledler bunlar. Şimdi bunu bu şekilde yerleştirdiğimizde görebiliyorsanız LED'in bir tanesi tam buradaki bizim plastik olan bölgenin şeffaf bölgeyi aydınlatmaya yayarak bunun komple aydınlatmasını sağlıyor. Tam üstüne denk gelecek şekilde bu. Bu LED'in de böyle bir avantajı da var. Şimdi hemen devir saatini yerleştirelim mesela. Devir saatini de şöyle yerine koyalım. Bakın bunun da tam tırnağı var. Şurada ayağı var. Işığı alabilecek bir ayağı. O da LED ışığının baktığı şu yüzey. Tam ona denk gelecek şekilde şu şekilde koyduğumuzda tam o da ona bakacak şekilde olduğu için bakın oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor. Bu ledleri nereden alabilirsiniz? Onun da açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Fiyatı da oldukça iyi. Aydınlatması oldukça başarılı. Ömür olarak da oldukça iyi. Şöyle söküp görmeyenler bilmeyenler için arkadaşlar göstereyim ledi şu şekilde sökeyim. Üzerinde tam burada 7 tane çipi var. Burada da 7 tane çip var. SMD LED çipli arkadaşlar bu. Oldukça iyi bir aydınlatmaya sahip ve ömür olarak da oldukça uzun. Şu şekilde yerine taktık. Tekrardan şöyle yerine taktık. Şimdi yerleştirmeye devam edelim. Şimdi kilometre saatimizi yerine koyacağız. Evet. Bunu da şöyle. Zaten geçeceği yerler var. O şekilde yerleştirdiğinizde herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunda aynı şekilde buraya yerleştirdik. Evet şu an kadranımız tam bir yerine oturdu arkadaşlar. Hepsi hepsi yerinde. Şun bir daha bakalım. Evet hepsi yerinde. Şimdi çerçeveyi oturtmak kalıyor. Bu siyah çerçevenin de temizlik işlemlerini yapın. Aynı şekilde şu burada yansıtıcı var. Bunu da temizlik işlemlerini yapın. Ve şuradaki çubuğu denk şekilde yerine yavaş yavaş oturtuyorum. Ayaklar yerine denk gelecek şekilde şöyle. Şimdi bunun tırnakları var. Tırnaklarını oturtacaksınız yukarıda. Buraya oturttuk ve alt tırnaklarını oturtacağız. Şöyle basarak tık tık zaten şu an hepsi oturdu. Şimdi alt vidalarını sıkmak kaldı. Yani bu göstergelerin sabitleme vidaları ve enerjiyi aldıkları bölüm arkadaşlar. Bu vidalardan enerji alıyorlar. Buradaki vida yuvalarından enerjiyi alarak çalışma prensipleri o şekilde. Şimdi bu vidaların da diğerlerine takıp sıkma işlemlerini bir tamamlayalım. Anlamadan önce şundan bahsedeyim. Arkadaşlar örnek veriyorum. Şurada uzun kısanın olduğu Halogen ampul var. Bunları da isterseniz daha fazla bir aydınlatma istiyorsanız şu şekilde T5'ler var arkadaşlar. Bunu bununla değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yerinden söküp buradaki T5 aydınlatma ampulünü alıp şu şekilde yerine takıp yuvasına takabilirsiniz. LED'ler bildiğiniz gibi arkadaşlar artı eksi uyumlu olduğu için taktığınızda çalışmıyorsa takın. Çalışmıyorsa bir ters çevirin. Bir de öyle takın. O şekilde ledler artı eksi uyumlu olduğu için çalışmamazlık yaparsa bunlara dikkat edin. Şu an bu ledlerin değişimini yapmayacağım. Belki ileriki zamanda değişim işlemlerini yapıp gösterebilirim. Ee, tekrardan bunu yerine takalım. Eğer bunu taktığınızda e, yine sizin bu ampul yanmıyorsa arkadaşlar burada yapmanız gereken şu. Bildiğiniz gibi araçlarımız uzun yıllar boyunca aynatma yapıyor bu ampuller. O yüzden arkadaşlar bu diplerinde görebiliyorsanız şöyle hafif hafif oksitlenmeler olabilir. Yetkenliği azalmış olabilir. Bu elimizdeki duyun şu yanlarında tırnaklar var. Bunları yukarı kaldırabilirsiniz. Bunları hafif yukarı kaldırıp ve şu tam ayaklarının bastığı yere ince bir zımpara aynı şekilde buraya da ince bir zımparayla Temiz işlemlerini yaparsanız sorunuz çözülecektir. Daha önceden ben yaptığım için şu an bu işlemleri yapmayacağım. Şu an herhangi bir anlatmada yetkenlikte herhangi bir sıkıntımız yok. Bu şekilde. Şimdi montaj esnasında demiştik ki şu ince olanlar e, burayla sağ ve sola montaj edeceğiz bunları. Şu şekilde. Evet arkadaki vidaların sıkım işlemlerini yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar enerjiyi bu vidaların diplerinden alarak içerideki işte kadın olsun, yakıt göstergesi olsun onlara iletmesini sağlıyor. Eğer herhangi bir çalışmazlık yaparsa bu dipleri de aynı şekilde temizlik işlemlerini yapıp ya da daha önceden de çalışmayan devri saatiniz ya da herhangi bir şey varsa bunlardan da kaynaklanabilir. Bunların temizini yapıp vidaları sıkıp deneyebilirsiniz. Ee, arkasımda bahsedeceğimiz bu kadar. Şimdi montaj işlemleri tamamladık. Temizlik işlemlerini yaptık. Şimdi bunu da yapmazsak olmaz artık arkadaşlar. Bahsetmek istediğim şey şu. Arkadaşlar PVC krom görünümlü halkalar. Şu şekilde göstereyim. Yani bu kadar temizlik işlemleri ve led değişimlerinden sonra biz bu halkalardan temin edip arabamıza montaj etmezsek olmaz diye düşündüm. Şu şekilde göstereyim. Üzerinde duracak şekil şu. Ve yine tabi ki şu sinyal bölümleri var ama ben bunları kullanmayacağım. Sinyal işte buradaki sinyal ve orta bölümdeki yani bu zevk meselesi. Bir de şu var arkadaşlar. Bu sıfırlama bölümünün olduğu halka. Bunu kullanacağız. Şu üçünü kullanmayacağım. Tabi tercih meselesi sizler bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bunların üzerine montajını yapacağız. Bunlar arkadaşlar ön ve arkalı. Arkasında yapışkanı var. Şu şekilde bunun üzerinde Ön tarafında da ince bir şeffafı var. Onu da söktükten sonra yerine oturtup ve araç üzerinde görüntüsüne hep birlikte bakacağız. Eğer bunlardan temin etmek istiyorsanız arkadaşlar Instagram sayfasından benim Instagram sayfamdan DM atıp bana ulaşabilirsiniz. Bunların temini konusunda sizlere yardımcı olabilirim. Şimdilik montaj kısmına geçelim. Ya da açıklamalar kısmına da bırakıyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan iletişime geçip haberleşebilirsiniz oldukça güzel gözüktü şık gözüktü görebilirsiniz e, krom diye geçiyor arkadaşlar PVC krom ama tabi e, ürün krom değil arkadaşlar plastik bir e, materyalden üretiliyor ama görünümü krom şekilde şöyle parlaklığında görebiliyorsunuz üzerine yerleştikten sonraki sonraki zamanlara bir bakalım Evet temizlik işlemlerimiz bitti. Halkalarımızın da montajını taktık. Arkadaşlar oldukça şık bir görünme kazandı. Şöyle görebiliyorsanız. Şimdi araç üzerinde montaj haline de bakacağız. Çok yakıştırdım ben. Çok beğendim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bunları temin etmek istiyorsanız açıklama kısmına bırakacağım. Oradan iletişime geçip sizler de alabilirsiniz. oldukça böyle şık bir görünüm kazanabilirsiniz. Şimdi araç üzerine montaj kısmına yavaş yavaş geçiyoruz. Üst kapağımızı sakacağız en son olarak ve üstteki iki tane vidasını sıkacağız ve göstergeli olan bağlantımız, göstergeli olan işlemlerimiz bitecek. Evet bu şekilde. Şurada iki tane vidası var. Bunların da sıktıktan sonra ayırtçı üzerindeki görüntüsü sizlerle birlikte. Arkadaşlar araç üzerine montaja geçtim ışıkta herhangi bir en ufak solma atma yok arkadaşlar görüyorsunuz ışıklar aynı eşit seviyede aynı devam ediyor şimdi araç üzerine montajını yapayım ee, birazdan da görüntüleri sizlerle paylaşacağım uzaktan görüntüsü de bu şekilde kromlar oldukça şık gözüküyor arkadaşlar Aydınlatmamız da eksik, eksiksiz bir şekilde aydınlatıyor oldukça beğendim Şimdi. Çarşıyı top tip bir de son görüntüsüyle sizlere bir paydaşım. Ya morap fıçırıyor. Biz de arabamızla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet montaj kısmı bu şekilde, temizlik kısmı bu şekilde. Umarım herkesin elinden gelip ve herkes istediği gibi temizlik işlemlerini göstergesine yapabilir. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdi bunun göstergeni temizlik işlemleri bitti. Güneş ters açıda vurduğu için arkadaşlar net bir kromların görüntüsünü gösteremiyorum. Biraz karanlık gibi düşüyor. Bir de tabi telefonun çekimine göre değişiyor. Şimdi geldi buradaki anlatmalar nasıl yapılıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi buranın içerisinde de T5 ampulledimizle de değiştirdik. Onu da yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu kalorifer bölümün aydınlatması aydınlatma delili linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bakın burada görüyorsunuz bunların burada ışık yerleri parlıyor. Bunlar nasıl yapılıyor? Onu söyleyeyim bu da oldukça basit. Bu da yine temizlik işlemlerinden geçmesi sayesinde bildiğiniz gibi bunun içerisinde yine PVC şeffaf bir plaka var. Bu sayede buraların komple aydınlatmasını sağlıyor. Bu tuşları şöyle kendinize doğru çıkardığınızda bunları bilmeyen birçok dostum olabilir. Aydınlatmak isterim tabii ki. Gördüğünüz gibi burada yine PVC şeffaf bir malzeme var. Plastik malzeme. Bunun da e, buradaki ışığı alıp yansıma yapıp arkadaşlar buradaki tuşun üstündeki tuşun aydınlanmasını sağlıyor. Şu an mesela bakın gün ışığını alarak aydınlanıyor. Arka kısmını kapattığımda herhangi bir aydınlanma alamıyor. Gün ışığını alarak yine akşamda gece de bu şekilde aynılatmayı sağlıyor. Bakın yerini yerleştireyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yansıyarak, yansıma yaparak ışığını veriyor. Bunu da bu şekilde temizliğini yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bir de küllüğümüzün nedeni değiştirelim. Küllükle değişimini yapmadık arkadaşlar. Onu da bir küllük değişimini yapalım. Arkadaşlar küllük için şurada iki tane vida var. Bunu sökmeniz gerekiyor. ve Küllüğün üstünde ama şurada soketli bir yeri var. Bunu kendinize doğru de gördüğünüz gibi ampulü çıktı. Altına bakayım dedim arkadaşlar. Bunu da yine iç temizliğini yapacağız. İç temizliğini yaptıktan sonra takacağız ki anlatmamız daha güzel olsun. Bu alt tarafında yeşil bir bir tane kapağı var. Arkadaşlar bu ısıdan dolayı yanmış. Neredeyse erimiş. Palajen lampalı, ampullerin yaptığı kronik sorunlardan bir tanesi. Bu ısı yaydığı için bu tarz sorunlara meydan açabiliyor arkadaşlar. Bu tarz sorunları meydana getirebiliyor. Şimdi bunu yerinden soku, çıkarıp bizim t 5le ile değiştireceğiz yine bu T5'in de arkadaşlar linkin açıklamalar kısmında bırakıyorum şöyle tek elle biraz zor olacak gibi evet tek elle biraz zor olacak ve söktük ve bizim yerine taktık gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça yüksek bir ışığa sahip ee, içerisinden çıkan halojen ampul bu taktığımızda bu 3 tane 3 üzerinde SMD led var Şimdi küllüğünde yine olan ıı, kapak kısmını temizlik işlemlerini yapacağız. Ve montajımız da burada bitireceğiz. Etini yerine taktım. Şöyle bir test ediyorum. Artı eksi yönü fark ediyor arkadaşlar. Altında yeşil bir piki olduğu için arkadaşlar yansıma yeşil oluyor burada. Siz bizimle beyazla taksak neyse ön taraftaki ıı, PVC malzemenin rengi onu aydınlatıyor. Örnek veriyorum burada da kırmızıysa arkasına beyaz taksak bu beyaz ıı, kırmızı aydınlatacak. Aynı şekilde burada böyle yeşil ambiyans aydınlatması oldukça güzel oldu. Çakmaklığımızın ledi zaten yanıyor. Herhangi bir değişiklik yapmadık. Onu zaten daha önceden de led yapmıştım. Şu an değişim işlemlerini yapmayacağım. O da yine beyaz led takmıştım ama alt taraftaki materyal sarı olduğu için sarı bir aydınlatma yanıyor. Bu şekilde oldu. Şimdi montaj işlemlerini de yapalım. Bir de montajdan sonra görüntülerine bir bakalım et evet, küllük anlatmamızı değiştirdik şu şekilde. Evet. Yine aynı şekilde buradaki kullandığımız led'in aynısı mevcut bunda. videomuzun sonuna doğru geldik. Umarım sizler için faydalı bir içerik, faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Instagram sayfasından bizi takipte kalın dostlar. Hoşçakalın.